Bilmiyorum. Şey, Lan ne uğraşıyor? <vuruyor? Gülüyor> Ada var. Bak vurdu bile. Ay yine vurdu. Çökenin tepesine. Atlarken <Gülüyor> Okçu'nun da canı... Soldan basıyorum ben. 88-7 o. Helal. Solda okçu var kanka arkamızda. Bari geldi. çok yapıyordum la çok Zayıcım. saçma ya Bir şey demiyorum. çok iyi Şu bak basıyodum oksuya çok güzel kaç yedi o? alıyorum A'yı da aldın PS'e attım piyadeye. PS'e bir ayak. Solumda uçlar var ya. Bir piyadenin canı bir beyle. Strider şeyle kapışıyor bizim. Helal. Ölmedi git lan. O kadar vurdum. Evet. yer söyle karşındakiler galiba ay <gülüyor> Pardon bazen böyle yanlış yaayım alabiliyor Aga zart dedi Sarp dedi, dur dedi, <gülüyor> yapma dedi. Benim arkadaşı ile öldüreyim de, nevri dön. Teka şey öldürünce tekme atayım öyle Yok oğlum, sonra düşman kazanmayayım. <gülüyor> Aynen. T tilt alıp sonra beni tilt etmeye çalışıyor. Oruçluyuz, kafamız şu an iyi. Hiç gerek yok. Ver geç de. Aynen. <gülüyor> B'ye gideceğim. Acayip blok yapıyor lan burdan aydın. Ben de Bilmiyorum. gelirim. De. Koso? Yo, Aa, geçen sefer düştüm ya dedim ha, ya. Aynen, aynen. Çok kötü oluyor. Ben de bir kere yaşadım komple gitti. Şey. Attı geldi. Yani. Atlı arka arka arka Aa, iki tane varmış ya <gülüyor> Atlı Of 42 vurdum bir Aa, Evin üstünde of oh, çok hmm, Atlı geliyor galiba yine Of iki tane atlı Bin üstüne gidiyorum ben Çatının üstü var Aşağı Ananı sikim düştüm. Ananı kim kaçırdım şey. Evin üstünde. BE bir yardım gelir mi? Diğerde artık okçu var da. Şu ağrı da var. Amına koyum. Yiyorum. Lan okay. nasıl? Ananı sikerler öyle işte B'ye Arkandayım. Headshot yada. Çok iyi. Atlı geliyor aya atla. Abi benim canım çok b, az. b B3, B3. B3. 7 Of ölmedin. Ölmedi. Ben hata vurdum ya. Senin vurdun ölmedi dedim. Sağlam vurdun. O kadar da benden bir önceden de hit yemişti. 20. olacak. Aynen doğdu Piyade olmuş B'ye doğru. 7 29'a ayaktan. Hadi herkesi tek tek PK at. Ay. <gülüyor> Gerçekten attı. kaç çakala bak. İyilere <Gülüyor> gir. İşte, kaç kaç? 3 3. <Gülüyor> arka arka atla atla. Başlar <Gülüyor> şu. alalım bayrakları. Soldaki o şey 30 vurur. Atlı geliyor bir de. Of. Of. Çok iyi Çok iyi. Fena esi. Of. Sağda okçu var ya. Of. Ç tarafında okçuları var. atlattı aaa ah. yolcu kanka çekildi Ha? He. biliyorum biliyorum ölüme geçti de yedim ölüyordum az kaldı. Değilikte okuyoruz. Aynen. 36-7 değil tekrar doldu. Evet. Atlı. Kendi chatta var galiba. Chatta doğmuş galiba. Evet. Waste'lerinde okçu var bir tane evet, var. Canım kalmadı, Allah vuruluyodum nasıl kalsın Atla git Çatıdaki okçu Waste'e attım, bir daha Ama tamam sanka. Ya ah be, buna da Waste'e attım, ölmedim fezemek Atla Şu Atlının canı çok az, helal, helal. Uf, töndü lan bildiğin <Gülüyor> Aziz Biraz, birazcık, birazcık Biraz az Level 52 olduk be 2900'leşim var. Yuh. 1500. Ha ölüm benim. ölüm ama 1700. <gülüyor> 700 yir, 772 benim bunu. Kaden 2 benim ya Kaden. Şey. Kaden çok güzel. Da, daha bakıyorum kardeş 1.7. Benimki 2 şu an. Benimki 3. Oo risk. Şey. kat sayısı artmış. Sen başlatsan sanki Evet Yani <gülüyor> Kral olduğunu bilmeyenlere krallık yedirsen <gülüyor> <gülüyor> Ayku denk gelmeyecek şimdi Çıktı mı bekliyorum O girdi oyna bizde denk gelirse üzülürüz zaten <gülüyor> Gerek <yok. gülüyor> Fena şey etmiyor blok yapıyor böyle Aykola. Oğlum dün kişi girdik S e karşı e, Hepsini öldürdü, Ronde'u aldı, şey son Herkes öldü Klaç attı <gülüyor> demek istiyorsun yani S Gaming oyuncuların hepsini aldı Hayır, o aldı, 8 oyuncuyu da kesti 1 6 ve 8'ini ö Ay işte 6 Sal biz artık Empire. Hakan Ahmet geldi Aykuni'ye gelmedi <gülüyor> Aynen nede olmasın Yani why not more <gülüyor> Gelmedi ben <bu. gülüyor> Saat 7 oldu lan Aynen Aa, 30 dakikaya Olur why ya. ya Şey yapalım işim çıkmazsa gelirim <gülüyor> Okçu yordu beni ya yeter <gülüyor> Yeter değil mi? Crossbow Krasovic iç. Krasovic geçelim hadi yani bir şey yavaş dolduruyorsa tek atacak. TS ama. <gülüyor> Balta aldım Gür üzerinde. Abi Gürüz'le yakından vurmayacaksın uzaktan. S basacak. Şu Kılıç kadar gereksiz bir şey yok. Bırak abi. Baltayı güzel. Bu oyunda gibi. meta Gürş kanka. Warbandit alınmazdı maçta hani. Burada alınacak. İhtimalle. <gülüyor> atlı Oha, geldi atlı okçu mu mu? atlı atlı atlı 49 yedi o zartlat morgunu uff 26 vurdum aynı ıslık çalarak gidiyor crossbow atlı okçu geldi 56 vurdum OP ya onu <gülüyor> da 51 vurdum bir piyade mi var yanında? Nerede? Piyade basıyor. Piyade gidiyor. Arka atlı okçu. Öldü. Kaç kaç kaç. Vurdum 34 piyade. Helal. Piyade. Arka daha atlı var. A piyade. 77. Arkamızdan atlı geliyor. Of Arbolet bug'da kaldı ha? Dedim ne oluyor? Şerefsiz sana vuracağım Lan blok yapamadın Hala Uptop şeye geliyor Gidici <gülüyor> de Atın sıfırken 7 kilo aldın lan atla Birisi de <gülüyor> Abi adamlar atlokçusu At çok kanserdi İlk o gitti zaten Nerede bu diğer adam? Çıkar şimdi diğer adam Şimdi karşımıza şöyle bir Türk klanı gelsene AKN gibi böyle Eski. ağlayacak tipler gelsin. GT AKN Akene ağlıyorlar. Abileri, <gülüyor> abileri şeyin Malkoç'un yanına kaçtı adamlar. <gülüyor> Grand Turk da ağlamak. Yani... Hatta taşta mı ölecek lan? <gülüyor> şey, yani oyun içinde ağlamıyorlar, şeyi dağlıyorlar teslim. Eşte de seviyorlar Şimdi... Sakın Geçen... onun içine yazmayın beyler. Emir büyük yerden, okey <gülüyor> Abi adamları geçen ağlattık ama bu Strider var diye benim çakma. Evet evet. Aslan parçası. Bilader go. Aa sen de şey dedin değil mi? Enver Leydi. Hah? Sen de Enver JL dedin sen. You shit. Abi Milli takımdan atılmış ilk oyuncu olabilirim ama. Şey Tse'de, taktik dinlemiyorum diye. Takımdan aslar ben. karşı çıkar. Hem çağırıyorlar, evde atıyorlar. <gülüyor> Solda bir tane kanka. Atlak bizim yanımıza gelebilir. Geldi geldi. Bir Headshot atmayı denesene abi. Kaç bulur. Deneyim. Mi? Arka arka arka. Allah Tam Ar ci. Uf. Teğet geçti. Bug'a girdi gene ya. Dolmuyor. Bir kere daha az. Nerede oğlum bat? Çok, ses çok yükseldi. Hayda. Dolmuyor ya. Uf. Değişelim. At yere. doluyorum Aa dolu. Dolu verdim işte. Arkar, <gülüyor> kar. Uf, 83 vurdu headshot. baya sağlam o zaman. Ben body 100 vurur atla. şimdi. Vuramadım. Vuramadım ben de. Attı geldi bir daha. 71 vurdum. Vücut. <gülüyor> Ahmet ayağı emanet oldu. Ata binecek. De. Geldi bir daha. Altı Geldi bir daha. Of. 132 vurdu. Menal diyor ya bakalım. Abi biraz basıyorum. Neden oldu? <gülüyor> Bırakmıyorum da. Vaaayy arkaya kalkan kapatıyor iyiymiş vah pardon 72 vurdum atına vaha şeydiler adalar. sapanla taş Ay basalım yerden biri bassa ben bu yandan gideceğim bir piyade daha geldi abi ayyyy Hatchel Scrap haberiz olsun Kanka bas destekleyeceğim ben seni Basıcam tek başıma gelin Essizce gidiyorum. <gülüyor> Uff Yat gel <yer> ama <gülüyor> Bam ve de kill Şey çok ya alttan arkaya doğru bakınca arkaya doğru dönüyor ya adam. Vay lan. Daha da mı Yeter ya da. Agavat mi amana Pingim çok güzel. Benim pingim yani bugün fena değil ya. 70, 68leri gösteriyor. Normalde 80, 75 o aralarda gezer ama bugün 68'e kadar. 50'li pinklerde oynayan da <gülüyor> Ne hale düştü. Aynen öyle. 200'e çıkıyor o kadar. Ohu. A'ya baskın yapıyordu. Ufff. 125 vurdum play ile. <gülüyor> ölüsü nerede? Ölüsün nerede? Ölüsünü diriz. Ah beye vuramadım. Adamların okçusu var şeyde C'de. İki tane de piyadesi. Ah vurdun sandım. Hanet kas. vuramadım ya. Ah te çalamadım. Lan ne oluyor? Arkamdan adamlar geldi. BD ile TK çok finaldı BG'ye girer 15 sıfır aaaa yani ya. blow blow son oyun olur galiba ha. şey bakayım ne zamanmış Onlarına doğru 7, 8 buşa gelişecek değil mi ya On uzayacak aynen Shit <gülüyor> bro <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Eski günlerin kışın olduğu zamanlarda ne güzeldi hep kısalarında Bak Akıncı güçlendirme sırf kalkar. Atı hızlı yapıyor bu Bal <gülüyor> değil <gülüyor> Kimleri görüyoruz ya? Kimleri gördüm, blader? Ne? <gülüyor> Hı -hı. Ha, sen şey diyorsun Menzil atışı mı? wall vale shot deniyor daha İngilizce'de Yolcu <gülüyor> mu düştü? <gülüyor> Hı -hı. Yolcu galiba. Acayip gelir ya. Mod kesin. Fast. Türk olan bu? Hı hı. Desk Gaming değil miydi bu da? Adam bilmem ne ya. Adam kimleri görüyoruz dedi, hiç kimse cevap vermedi, bozun kaldı. aldı. görmüyormuş. <Yani>. görmüyormuşum. <gülüyor> geliyor, geliyor, geliyor, kaçıyor. Patlıyor, geliyor, artık size doğru, Blade'e doğru. <gülüyor> hayır, hayır. Ox sıkma, bozuşuruz. Hayır, hayır. Saklanma, saklanma, saklanma, saklanma, öldüremedim lan. Dost bak. Borbent olsa atın hepsi ölmüştü. Şimdi 70. C'ye çekeyim bak. Basalım mı? <gülüyor> Atla 77 vurdum, B'ye geliyor şimdi ayada dönmüş olabilir. Of tek geldim tek at. Oy, şaşırmadın <gülüyor> mı? Yani aha öldük de. Ananı sikeyim, okçu var. Nereden vurabiliyor? Ah. tünelde. Atlı geliyor. Ne lan? attı geliyor yine. Sen ha kapat Ah geliyor a'ya Anca sağa kliğe bas şimdi, yırtacağım ağzını yüzünü Buna bu saat kliğe ne işe yararını bilmiyor bence Hadi ben de düzeltmeye. Düzeltmek baya güzel. Ya da avcı alam ya. ya avcı Hüz... güzel okçay aslında. Sadece demeyece hızlı. Bilmiyorum bana yavaş geldi. <gülüyor> Bilmiyorum. <Sakin. gülüyor> Büyük ihtimal. Hmm. Bitkinlik var üzerimizde. <gülüyor> bitkinlik var. iftardan sonra çıldırız. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Enerji patlaması. İyi 18 okay. <gülüyor> <O> ne <oğlum>? Yok. <gülüyor> Getirin şu atı. At, atı durdurun. <gülüyor> yok yok. Eee ineceğim ata. Bak, kaçıyor. Bütün map boyunca kaçacak. Tutla. <gülüyor> İbni atıma vuruyor, geliyor. Siktir. Varyak atlısı harika oluyor ya. Kocaman kalkan ya o ok işlemi. Bir sıkıyor bize, okey. siktim. Sal beni. Atla arka. Gel sen bırak. sen gel kaçma kaçma o kadar bana hit attın. Hit bak. Stay high. Kal oradan buna okudun. <gülüyor> yüksekte kal <gülüyor> solda 15 oldu <gülüyor> <15 Ordu gülüyor> <mu>? o kadar <gülüyor> Baldwin Reis çıkmış ya. <gülüyor> Reis Kimleri görüyoruz çıkmış. dedi. <gülüyor> Oha adama Bump atarak koltuk al. Bump. bump. Bumpladı Reis. <gülüyor> Reis Bumpladı. Neyse. <gülüyor> bump. Bump. Bump. Bump. Bump. sadece orkucuk mu hiç okçu mi atlı Okçu atlı. He. Atlar gibi. Atları pek görmüyorum ben oğlum. Ok atlar okçu oynuyor muydu? Atlı oynuyordu pek abi. Atlı gördüm onu genelde ben. Çift Kalkanlı atlı diye biliyorum ben. Reis. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güvenli en üst boyut alıyor. <gülüyor> Güvenli en üst boyut alıyor. TB O evlendi diye duydum ben Bilmiyorum reis Hayır ha musun? SS atlar değil Biliyorum biliyorum lan Alın skip Lan plan Off 49 vurdum ben. <gülüyor> Oğlum ne oluyor? <gülüyor> Hiç vermiyoruz kosa ekiyor. Gavasına vurdum en az. Vuruyor <gülüyor> vuruyor mi <vuruyorum>, sekiyor? <gülüyor> vuruyor mu vuruyor sek? Hayda. Ananız kim adam bizden değilmiş. Her yer var şey. Dövdük lan adamı bildiğin dövdük. Al Karkan ittire ittiriydi. Sen yeter adam. <gülüyor> bir ben ittiriyim bir varnalı ittiriyor. <gülüyor> Adamlar yazıkla yedi. Birisi 7 kiralamış diğerleri 0. 0'a 7 oynamış. 0'a 7, 0'a 6, 0'a... Neyse 0, 7, 6, 6. kaçtım ben. Evet, ben Görüşürüz. Allah'ım var. Falan. Eyvallah. Elinize konuları